Sevgili izleyiciler, tabii ki röportajımız burada bitmiyor. Gençler Bili'nin yeni yönetimle birlikte biz de artık... Daha rahat şekilde sohbetimize devam ediyoruz. Ve yönetimden As Başkan Mehmet Soylu ile birlikteyiz. Öncelikle merhaba. Merhaba. Ben hocam. Mehmet abi diyorum daha Yemdesin, çok. <gülüyor> Mehmet abi ilk öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkür Senin adına e, sevindim. Gerçekten hayırlı olsun. Çünkü uzun seneler zaten bu kulübe gönül vermiş kişisiniz. Şimdi de artık As Başkan olarak görevinize devam ediyorsunuz. Hizmet etmeye çalışıyoruz evet. E, göreve başlayalı yaklaşık 21 gün oldu. 21 günde neler yaptık, kısaca özetleyeyim. Tabii ki. Ee, bir kere bizden önce yönetim kurulu toplantısı diye bir şey olmuyordu 15 aydır. Biz 21 günde 4 tane yönetim kurulu toplantısı yaptık. Herhalde hemen hemen tüm yöneticilerimiz zaman buldukça hemen hemen her gün buradalar. Ee, en uzun zamana kadar da yani kalabildiğimiz kadar da kulüpte mesai harcıyoruz. Birikmiş dosyalarımız var, dava dosyalarımız. Geçtiğimiz yıla ait futbolca alacaklarından tutun da firma alacaklarına kadar bunları temizliyoruz yavaş yavaş. Bir taraftan işte bildiğiniz gibi Baki hocamızla sportif direktör olarak anlaştık. Metin hocamızla teknik direktör olarak anlaştık ekibiyle beraber. Burada ayrı bir yapılanma yapıyoruz. Yine hocamızın istekleri doğrultusunda belirlenen noktaları transfer çalışmalarını onlar izliyorlar. Onların bize önerdiklerini ekonomik olarak biz değerlendiriyoruz ama bu bir süreç. Çünkü maddi olarak gerekli yeterliliğe sahip değiliz şu an bunu herkes biliyor bunu saklayacak da değiliz. Bir taraftan dediğim gibi geriye dönük dava dosyalarını halletmeye çalışıyoruz. Kulübün üzerinde hiçbir dosya bırakmamaya kadar bu savaşı vereceğiz. Ve elimizden gelince de savaşçı bir takım oluşturana kadar da bu mücadelenin içinde olacağız. Tabii ki çok zorlu bir dönemde gerçekten Gençler Birliği kulübünde. Elinizi taşın altına koydunuz desek geridir. Çünkü kulübün gerçekten gerek borçlanması gerekse zaten süperlikten lig'e düşmesiyle birlikte birazcık daha takımdaki havalar değişti. Haliyle bununla ilgili de neler söylemiştiniz? Demek istersiniz? Şimdi alt lig'e düşünce bir gelir olarak çok alta düşüyorsunuz. Tek böyle de etkilenmiyor. Sponsor gelirinden tutun da, e, milletin size bakış açısından tutun da takımın içindeki atmosfer havaya kadar değişiyor. Sonrasında Süper Lig'den birinci lig'e düşmek baya baya bir etkiliyor. Mesela bugün bir tane global bir sponsor firmasından destek istedik. Ya, e, Süper Lig dışında bir takımla çalışmayı düşünmüyoruz. E, bu bizi de moralman etkiliyor. <Gülüyor> Ama durmak yok, savaşacağız mecburuz. Şimdi e, genel olarak Gençlerimin de dikkat ettiğim bir durumda birazcık da artık taraftara doğru konuşmalar, görüşmeler ve taraftarın dili olmak adına da çalışmalar var. Bunlardan ilk aşaması zaten forma seçimiydi. Ardından dün ilk antrenmanda yine taraftarlar sizleri yalnız bırakmadı. Ve bugün gelen de federasyondan bir haber vardı. Artık tribünlerde %50 kapasiteyle taraftar olacak. Haliyle birazcık da taraftar boyutuna da değinmek istiyorum. Çünkü Mehmet abi sen de tribünün içinden gelen biri olarak... İçindeyim. E, şu anda da hala e, kulüpte yer alıyorsun. Haliyle taraftar nezdinde de düşünecek olursak sizleri artık yeni sezonda neler bekliyor? Şimdi Elif başa döneyim. Bu bir bayrak yarışı. Bugün taraftarın isteğiyle zaten buradayız. Taraftarın gücüyle ben buradayım. Ee, yine ait olduğumuz yer yine türbün. Burada görevimizi en iyi şekilde yaptıktan sonra yine türbüne döneceğiz. Ama e, ilk olaydan gireyim. Burayı birçok taraftarımızın girişi zaten yasaktı. Evet. Ama biz göreve gelmeden şeffaflık dedik. Ee, burada da başkanımızın ve birçok yöneticimizin katılımıyla taraftar toplantısı yaptık. İlk ayağını yaptık. Sonra ihtiyar grubumuzda ikinci toplantımızı yaptık. Yetiştirebilirsek, bu hafta yetiştiremezsek önümüzdeki hafta ikinci toplantımızı yapacağız. Bu hafta yönetim kurulu toplantımızda kombine satışlarını ele alacağız bir fiyat belirlemeyi. Ama burada ben taraftarlarla konuşmadan kesinlikle bu fiyatı yönetimde belirlenmesini istemeyeceğim. Peki üyelik durumlarını soracak Tam olursak. Onu da anlatayım. <gülüyor> Artık gençler beni gençler birlikler yönetecek diye biz hep bağırdık. Taraftar olarak bağırdık. Sağ olsun başkanımız bunu hep söylemişti. Geldiğimizdeki ilk iki taahhüdümüz buydu. Bir şeffaflık, iki gençler birliklerini artık gençler birliklerini yönetmesi, onların bu kulübe üye olması. Bu hafta biz bir komisyon oluşturduk. Sağ olsun başkanımız böyle bir yetki verdi. Taraftardan gelen yine Kubilay abimizle beraber bir komisyon oluşturacağız. Ve üyelikleri önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağız. Peki transfer gerçekten taraftarın en çok merak ettiği durumdur. Tabii ki şu anda süperlikle birincilik arasındaki durumlarda yabancı sınırının oluşuyla birlikte birazcık daha gençler politikası transferde transfer de değişti. Ve hatta maddi boyut olarak da değişti. Bunlardan birinde Metin hocamız zaten değildi. Ramazan transferiydi. Gerçekten kulübe gelirken birazcık daha maddi boyutu düşünerek de bu transferi yaptıklarını söylemişti. Halil Ramazan dışında da transfer hamleleriniz nasıl olacak yönetim olarak? Şimdi... Ee... Biliyorsunuz 5 yabancı hakkımız var. 5 yabancının 3'ü şu an bizim kadromuzda 3 tane yabancımız var. Sağda oynayacak, ilk 11'de oynayacak 5 yabancı hakkımız var. Biri şu an muallakta Furman'la biraz evvel yine içeride görüşüldü. Yarın yine bir görüşme olacak. Eğer e, bu arkadaşın da kalması halinde, yani bu üç yabancımız da kalması halinde yine iki ya da üç tane yabancı istiyoruz. E, hocamız zaten eksik bölgeleri belirledi. E, biraz daha röportajda belki evet. size söylemiştir ağırlıklı olarak kanat bölgelerinin orta saha ve uçakta bazı eksiklikleri kendi belirledi. Çalışmaları tabii onlar yapacak. Biz işin maddi boyutunu değerlendireceğiz. Ama dediğim gibi kolay bir süreçten geçmiyoruz. Emir olun nereden para buluruz, nereden açığı kapatırız? Çünkü bu kadar dosyanın da üst üste geleceğini biz tahmin etmiyorduk. Göreve geldiğimizde cevap verilmesi gereken yani Bu dosyaları kanun olarak 15 gün içinde cevap vermemiz lazım çünkü. Evet. Süresi dol dolacak, yani iki gün kalmış dosyayla karşılaştık. Geri gelmez önce bunların resmi yazılarını yazdık. İşleri hemen takip aldık. Teker teker bu dosyaları kapatıyoruz. Sezon başlamadan sıfıra sıfır başlayacağız. Geriye dönük tüm borçları da zaman içinde dün başkanımız da e, söyledi bunu. Bu borcu minimize edeceğiz. Önümüzdeki sene minimize edilmiş bir borçla gireceğiz. Bir gün elimiz aldığımızda 137 milyonluk bir borçla aldık. Devir aldık bu takımı. İnşallah borç daha da artmaz. E, bu borcu inşallah... Yarı altına düşmüş vaziyette ve takımı da dimdik ayakta tutmuş vaziyette gireceğiz. İnşallah pliyoflara kalırız. İnşallah bir mucize yaşar lige çıkarız. Ama biz yine hem savaşçı bir takım oluşturacağız hem de borçları minimize edeceğiz. Peki şimdi ilk röportajımız oluyor sonuçta yeni sezonun itibariyle. İlk röportajla birlikte de taraftarı söylemek istediğin neler Mehmet abi açıkçası bunu da merak ediyorum. Sonuçta bir ekran önünde konuşmakla gerçekten birebir konuşmak taraftarla farklı oluyor. Bir AS başkan olarak gençlerinde yönetici olarak onlara ne mesaj vermek istersin? Biz aslında hemen hemen hepsiyle günlük de konuşuyorum. Ya da o grup temsilcisi arkadaşlarla bazen zoom'dan bazen telefonda bazen yüz yüze ee, hemen hemen her gün konuşuyorum. Yani artık ayrı gayrı yok yetişebildiğime sosyal medyadan cevap veriyorum. Yani sen ben yok biz varız artık. Hepimiz tek yürek olup elimizden gelen desteği vermek zorundayız. Bazen sonuçta çok genç bir takımda şu an mücadele eden arkadaşları da görüyorsunuz. Çoğu genç. E, moral, motivasyon olarak da biz bu arkadaşlara destek olacağız. E, bu bayrak burada düştü, buradan geri kaldıracağız. Umarım gençler Gençlerbirde yeniden Süper görebiliriz diyorum ve İnşallah. ilk olarak Klas Sport TV olarak bu temenni de bulunuyoruz bizlerde çok teşekkür, teşekkür ederim. Dedim. Ben teşekkür ederim sağ olun.